Selamlar dostlarım ben Emircan bugün sizlerle beraber birlikte normal bir günü e, sizlere böyle bir video çekmek istedik. Umarım videoyu beğenirsiniz, beğenirsiniz, like atmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Şimdi ilk önce e, bahçeden bir denizde görkem Kemal alalım. Eee... Deniz Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Ehem e, Görkem de Sen ne yapıyorsun? <gülüyor> neyse tamam neyse hadi beni takip edin biz yavaştan e, Kaçışa doğru ilerleyelim şimdi Biz e, Önceden bir tane polisten key zaten çalmıştık e, Zaten burada ee, karpuz köpek balığı adam görüyorsunuz. Ee, çok garip yani. Neyse tamam devam edelim. <gülüyor> Şöyle buradan mı kaçsak ya da nereden kaçsak? Aslında buradan değil. Gizli bir yerden kaçalım. Yoksa yakalanırsak cidden bizim belamızı e, anladınız. Ee, arka kapıdan çıkış yapalım. Şimdi yemek halinden aslında kaçmak daha iyi bir fikir olabilir. Şuradan kaçalım. Şöyle yavaştan. Şöyle. Ee, buradan şuraya doğru ilerleyelim. Gelin peşleyin beni. Aslında burada bir araba spawn edelim. Yani şundan bir tane spawn edelim. Atlayın Ege. Gelin gelin gelin. Şöyle yavaştan. Gidelim. şuradan devam edelim. Ve buradan hemen bir köpek almaya gideceğiz. Köpek almak için. Ee, Gidim, ve Bu arada köpeğin fiyatı bir bildiğim kadarıyla 80 kaydı. Ee, ama köpeklerde biliyorsanız ki oyuna yeni eklendi. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan burda? Ne oluyor lan? Ne oluyla? Ne yapıyorsunuz lan? He? He? Ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz lan? Ya. Ne yapıyorsunuz lan? Bir şey kalmış, kılçık girmiş onu aldım. Balık, balık yemiş de sıçarken girmiş onu alıyordum. He, yani... Ailesi olan <gülüyor> <gülüyor> Tamam, neyse, neyse, devam edelim. Şimdi, e, buradan bir tane köpek ediniyoruz arkadaşlar. Köpeğimizi edindik. Şimdi, köpeğimizi de alıp artık gidelim. Ve Bardı Köpeğimin isminden arkadaşlar görüyorsunuz baya güzel bir köpek. Ee, bu köpek arkadaşlar. <gülüyor> neyse neyse Bu köpek arkadaşlar e, Türkiye'de cinsi bulunmayan bir köpek. <gülüyor> Bu köpeğin türü Yusuf köpeği. E, görüyorsunuz böyle otur dediğinde oturuyor falan böyle kalk dediğinde otur kalk dediğinde oturuyor aynen aynen kalk dediğinde oturuyor. E, neyse <gülüyor> şöyle bir ilerleyelim şimdi yavaştan silahları alalım. Ee, bu köpekler de bu arada yeni eklendi biliyorsunuz ki. Bu köpeklerin de özelliğini şöyle arkadaşlar sizlere göstermek isterim. Saldır oğlum! <gülüyor> <gülüyor> saldır oğlum <gülüyor> Lan bana ne saldırın! Şirin duruna saldır! saldır <gülüyor> ya! <gülüyor> ya benim anlamadım neden saldırmıyor? Heh dur dur oğlum lan! Saldır bana saldırıyor. Heh saldır oğlum! <gülüyor> saldır, <gülüyor> saldır! Saldır oğlum! <gülüyor> Tamam, neyse. neyse yine ilerlemeye devam edelim şimdi şuradan arabayı alalım. Aa bu araba 59 kaymış hadi bunu satın alalım. aldım. Heh devam edelim. Şimdi biliyorsunuz ki Ceyl Birlikte sıradan bir günde bir soygun yapılır falan böyle soygunlar yaparız. Şimdi gidelim bir soygun yapalım ondan sonra yanımızdan Yusuf abimiz geçti bu arada Yusuf abimiz. <gülüyor> neyse devam edelim. Ee, i̇lk önce bankayı soyalım. <gülüyor> i̇lk önce bankayı soyalım. Bankayı soyduktan sonra e, başka başka şeyler de yapalım. Neyse şimdi bankayı soymaya geçelim yavaştan. 4 kişi şu an bankayı soyacağız. Yavaştan bankayı... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hop buradan devam edelim. Abi buranın olayı ne? Nasıl geçiliyor bura? Abi ben nasıl geçiliyor söyledi mi? Damat patladı <gülüyor> şimdi kaçacak? Laketteyim düştü. Kepen düştü Yusufum düştü Yusuf. Neyse devam edelim. Buradan geçtik, ee, buradan devam ediyoruz ve buradaki e, bankanın patlamasını. devam edelim, şimdi arkadaşlar bankayı soyduktan sonra e, ilerleyeceğiz, gitsin işte başka başka yerleri soyduktan <gülüyor> <gülüyor> Evet şimdi çok az kaldı ve tamamdır soyduk, şöyle abi yavaştan ilerleyelim, burada yasa serimiz var, yasa serim nasılsınız? Şöyle ilerleyelim İyiyim, sağolun <gülüyor> Evet, çok sağolun komendrom adamsınız Yusuf <gülüyor> <gülüyor> Aga Şimdi bu asansör abim mi gel- Ya. <gülüyor> ya bizim bu karpuz adam neden düşüyor ilgili bir- Neyse. <gülüyor> Ayağı kaydı, düştü. Neyse. Ya benim köpek yine atladı, benim köpek ne, ne abi? Neyse, neyse devam edelim, devam edelim. Şimdi bizim biz neyi bekliyoruz bu arada? Yok, bir şey yok. Biz neyi bekliyoruz abi? Evet burayı patlattık ve ilerliyoruz şimdi yukarı çıkalım şöyle yavaştan. Banka soygunumuz sona ermek üzere 5k para ile kaçıyoruz. Kaçıyoruz ve kaçtık. Mission completed. Evet arkadaşlar şu an görüyorsunuz Yusuf abi benden rajon kesiyor ve Yusuf abiye para vermek zorundayım yoksa beni öldürür köpekleriyle. Buyur abi. Buyur abi paranı verdim. Aldın mı parayı? Heh, aferin kardeşim, böyle adam ol. Şimdi, agalar... <gülüyor> Neyse, binin agalar, yine atlayın atlayabilenler atlasın. Markası, markası karpuz. Tabi. <gülüyor> evet arkadaşlar, karpuz markalı arabamızla devam ediyoruz. Buradan böyle bir drift, hop kardeşim. Selamünaleyküm. <gülüyor> Aynen, araç güzelmiş. Karpuz markayı iyi yapıyor araç. Evet, karpuz markayı arkadaşlar. Bim'den alabilirsiniz, kendisi 5 lira. <gülüyor> Neyse, devam edelim. Şimdi javellllllllllll şey, konuşamadım. <gülüyor> ya abi. Döveceğim. Harbi döveceğim. Dömeye şey Geri gelin o zaman müzeyi soyalım şimdi. Ya, ben <gülüyor> <döküyorum>. <gülüyor> Bu arada... Bir dakika, bir şey diyeceğim. Şuna bir bakayım ben neler varmış. Hmm. Agalara video bundan sonra bayağı sorunlu çıkmış ve o yüzden e, videonun geri kalan taraflarını koyamadım o yüzden kusura bakmayın Ama cidden video efsane oldu biz bayağı eğlendik zaten sizler de izleyerekten eğlenmişsinizdir Eee kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu arada aşağıda Discord sunucumuzun linki var. Discord sunucumuzda buarlar aktiflik biraz düştü. Sizler de gelerekten bizlerle oyun oynayabilirsiniz ve yetkili olmak istiyorsanız da Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.